Ve şunu da söylüyorum. Bir insanın hayatı bir rüyayla değişir mi? Eğer bu rüya Rahmani ise değişir. Benim hayatımda hakikaten bir rüyayla büyük ölçüde değişti. Evet. Dolayısıyla rüya deyip geçmemek lazım. Sevgili Mehmet şu var. Ben 10 sene önce, 10 sene geçti Kırıkkale'ye geldiğim zaman hiç kimseyi tanımıyordum. Hiçbir yer bilmiyordum. Elhamdülillah şu anda işte arabaya bindiğim zaman, çarşıda, pazarda dolaştığımız zaman mutlaka işte bazen arkadaşlarla dolaşırken ya Bekir abi sen buralı değilsin fakat insanlar herkes seni tanıyor. Yani Valla bu da hikmeti olsa gerek. Ben bunun için insanlar beni tanısın tanısınlar diye bir çaba göstermedim. Fakat samimi bir şekilde mücadele verdik. Samimi bir şekilde mücadele verdik. Eğer gerçekten samimi olursan karşı taraf bunu anlıyor ve karşılığını da alıyorsun. Evet. Beni çok iyi takip ettiğini söylüyor. Selam söylüyor abi. Kim? ismini biliyor muyuz? Abi bu İslam'daki isimler e, genelde kodlanmış gibi görünüyor. En iyi toplu bir selam vereyim. Evet, gerçekten ee, selamda e, bereket vardır. Evet, sevgili Yavuz bana sormak istediğin bir şey varsa sor yoksa ben konuşmaya devam edeceğim. Abi bu e, görmem için sen başladın projesini e, e, Bakanlığından olaylı olaylı ama sürecini kısa bir Elbette şöyle zaten biz e, Kırıkkale Milliyet Birliği ile e, 4 senedir bunu yürütüyorduk Kırıkkale'de gitmediğimiz okul ilçe kalmadı e, 6 aylık bir proje yaptık e, efendim işte e, ne yapalım sadece öğrencilere değil şimdi doktora gidiyorsun doktor diyor ki beyefendi geçin şuraya oturun e, şurası neresi acaba? Ee, hocam nereye oturacağım diyorum böyle gelin böyle gelin diyor şimdi şöyle böyle olmaz ki efendim e, hemşireler emin olun ki bilmiyor düşünebiliyor musun e, hiç unutmuyorum e, hastane ismi vermeyelim de e, işte benden kan aldı e, şöyle pamuğu bastırdı şuradan tutun dedi e, gitti e, karşıda bir hastayla uğraşıyor dedim ki, hemşire hanım Acaba kan durdu mu dedim. Ya baktı dedi kan durduysa pamu dedi. E şimdi ben görmüyorum ki kanı durup durmadığını. E, dolayısıyla e, baktık ki kamuda e, çalışan personelin de e, bu eğitime ihtiyacı var. E, valiyle e, şey yaptık. Sayın Valimiz zaten bizi destekli. Tam bir engelli dostu. İçişleri Bakanı'na sunduk. Bekliyoruz. Bizim e, Başlılı e, ilçesi içerisinde bir çocuk trafik parkı açılışı için sen İçişleri Bakanımız buraya gel Teşrif ettiler. Dediler ki Başlılı Belediyesine gelecek? Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Ben çıktım. E, başkanımızın makamında şöyle oturuyorum. Bir baktım İçişleri Bakan içeri girdi. Geldi benim sağ tarafıma oturdu. Yani gökte ve yerde bulduk derler ya. Ondan sonra hal hatırdan sonra Sayın Bakanım şöyle bir projemiz var. Dolayısıyla şu anda size sunmuş durumdayız. Arkadaşlar dedi ki not alın dedi. Sayın Valiyle göz göze geldi. Projemiz onaylandı. Sevgili Yavuz hakikaten hastanelerde efendim hemşirelere, doktorlara seminer verdik. Başka kime verdik? Polislere. Bu çok önemli. Çünkü polis toplumun içerisinde. Ve en önemlisi de imamlara. Niye imamlara? Ben bir Müslüman olarak şunu görüyorum. Yaşadığım hayatta şunu görüyorum. Eğer başta engelli veya bilhassa sonradan engelli durumuna düşen bir Müslüman kardeşimiz inancı biraz zayıfsa ahiret inancı biraz zayıfsa e, ne yapıyor? Mutlu olamıyor. Huzurlu olamıyor. Hatta isyan bile ediyor. Dolayısıyla evet bir Müslüman cennete talipse bu dünyanın üç günlük sıkıntıları vız gelir tırıs gider. Efendim işte ee, niye bana? Ya tamam da. E tabii ki sana e, İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldı. Efendim bir iftiraya uğrayıp yıllarca zindanda kaldı değil mi? İşte baktığımız zaman bütün peygamberler hep çile çekmiş. Ya zor diyorsun. E tamam da zor olacak imtihan olsun. Sen Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Değil mi? Dolayısıyla ben engelli dostlarıma şunu söylüyorum. Siz özel insanlarsınız. Özel. Engelli dostlarımızın aileleri de özel insanlar. Niye? allah Teala ben sizi imtihan edeceğim. Buyurmuyor mu? Oh ne güzel bizi muhatap almış bizi imtihan ediyor değil mi? Evet. Abi. E ne güzel imtihan oluyoruz. Dolayısıyla evet cennete talipsen kardeşim ayağın taşa da diyebilir. Her gün ben sabah evde çıkarken eşimle helalaşıp vedalaşıyorum. Niye? Ya şehitsin ya gazi. İkisinden biri. Dolayısıyla engel çok, tuzak çok. Ve evet, toplumun bizi tanımamasının bir nedeni de sanıyorum bizden kaynaklanıyor. Niye bizden kaynaklanıyor sevgili Yavuz? Biz kendimizi eve kapatmışız. Hayatta kendimizi soyutlayıp işte Herkes gelsin bizi bolsun diyoruz. Bu mümkün değil. Arkadaşım sen kendini eve kapatmakla değiştirmek istediğin bir dünyayı değiştiremezsin asla. Dedim ki abi öyle bir dünya yok. Kesinlikle yani hakikaten mücadele vereceksin. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Ben geldim emekli bir insanım. Evimde oturmuş olsaydım Şimdi Bekirak Denizi kim tanırdı ya? Kim tanırdı? Hiç, Ve, hiç kimse, tanımazdı. kimse tanımazdı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Dolayısıyla şimdi bazen kendim de şaşırıyorum. Ya adam beni tanıyor. İşte bugün kargocu geldi. Aa Bekir abi sen misin dedi. Ben adamı tanımıyorum. Beni de görmüş olabilir? Ya televizyonda, ya radyoda, ya gazetelerle görmüştür. E, ne bileyim ya da sosyal medyada. İşte ben e, sosyal medyayı e, çok iyi kullanabiliyorum. Sen de biliyorsun. Beni takip edenler bilir. E, Twitter'ı, Instagram'ı, e, efendim Facebook, e, işte WhatsApp Messenger hepsini kullanabiliyorum. Dolayısıyla evet e, Stefan Halkin biliyorsun 76 yaşında sanıyorum geçen sene vefat etti. İşte bu insan konuşamıyor da. E, bedensel engelli. E, fakat müthiş bir zeka, müthiş bir beyin değil mi? E, Stephen Hawking diyor ki, bir insan bir insanın aklı varsa o insan engelli değildir. Ben de buna katılıyorum. Evet. Ben de Ben de katılıyorum. Helen Keller'i biliyoruz değil mi? Helen Keller, Amerika'da yaşamış bir bayan. İşte e, 6-7 yaşlarındayken geçirdiği bir ateşli hastalık sonucu görme duyusunu, işitme duyusunu ve konuşma duyusunu kaybediyor. Yani ne konuşabiliyor, ne işitebiliyor, ne konuşabiliyor. Düşünebiliyor musun? Ne de görebiliyor. Böyle bir insanda ne olur? Bu Helen Keller'ın Sevgili Yavuz, beş tane dil biliyor bak. Beş tane. Peki ee, nasıl öğrenmiş bunları? İşte Amerika'da birçok üniversitede eğitim vermiş. Fahri doktora ünvanı verilmiş. 35 ülkeye dolaşarak seminer vermiş. Üç gün görebilseydim diye hayatını anlatan bir kitabı var. Herkesin okumasını tavsiye ederim. Ben o kitabı dinlerken benim azmim bir kat daha arttı. Dolayısıyla dokunarak işte ee, suyu sesini işitmiyor sevgili Yavuz. Görmüyor. Peki hmm. suyu nasıl anlıyor olduğunu? Dokunarak değil mi? Dokunarak. Hmm. İşte dokunmak harika bir şey. Ben diyorum ki lütfen uzaktan talimatla bana yardım etmeyin. Şimdi Arkada sesleniyor. Hacı yanlış gidiyorsun diyor. Allah Allah. Ben e, beynimde haritayı çizmişim. E, sağa da gitsem, <gülüyor> sula da gitsem gideceğim yeri biliyorum. Nereye gideceğim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yok diyor. <gülüyor> Şimdi sağda devam et. Ben onu dinlesem uçurumdan gideceğim. <gülüyor> Onun için e, diyorum ki eğer gerçekten bana yardım etmek istiyorsan Yanıma gel, bana dokun arkadaş. Yoksa uzakta, talimatla bu işler olmuyor. Evet, Aynen. şimdi e, şunu demek istiyorum. E, gerçekten bir insanda sabır, cesaret ve azim varsa ferhat gibi dağları deler mi? Deler. Deler abi. Şimdi peki soruyorum öğrencilere diyorum ki Ferhat hakikaten dağları delmiş mi? Ee, tabii bazıları delmiş, bazıları delmemiş diyor. Tabii Amasya'da delmiş. Yani izi belli. Kimin için delmiş? Şirin için. Ya bu Şirin çok mu güzelmiş? Efendim, herkesin bakış açısı farklı. Öyle değil mi? Şimdi köylüler acımışlar Ferhat'a demişler ki ya Ferhat sen niye kendini böyle harabiliyorsun ediyorsun ya? Yani bu dağları uğruna deldin. Şirin kara kuru bir şey ya. Onlara hakikaten çok harika bir cevap vermiş. Değerli dostlar keşke o şirine benim gözümle bir de bakabilseniz. Demek ki herkesin bakış açısı farklı. Peki kazmayı vururken şirin diye mi vuruyordu? Hayır. Allah diye vuruyordu. Yani, beşeri aşkla ilahi aşkı birleştirmişti. Bazı insanlar tabii aşk deyince sadece beşeri aşkı anlıyorlar. Bu da tek başına tabii yetmiyor. Sevgili ya, bu konuşuyoruz. Bizi dinleyen var mı? Bize mesaj atan var mı? Yorum yapan var mı acaba? Ne dersin? E, dinleyen var. E, arada bir selam verenler var. E, <gülüyor> destek değil. Sizi destekliyorum diyenler var. E, ben arada göz atıyorum. Sıkıntı yok. Şimdi e, zaten bizim her programda hedefimiz bir kişi. Hakikaten bir kişi. Evet. E, dolayısıyla bir kişi Arkadaşını anlatır, ailesini anlatır. Bu... Dinliyoruz hocam diyor. Selam, evet, selam. buradan e... Aleykümselam selam. E, burada e, dostlarımıza ben de selam ediyorum. E, evet, e, Engelsiz Dünya Derneği e, ben de e, dostlarımıza birlikteyim. İnşallah beraber güzel projelerimiz var. Fakat dediğim gibi bu pandemi hakikaten hepimizin hayatını değiştirdi. İnşallah en kısa zamanda e, Rabbim bu e, mikrobu bütün insanlığın üzerinde kaldırır da şöyle rahat bir nefes alırız. Toplum bunun için çabalamıyor. Amin. Yani e, şu var. Yani hakikaten e, ibret almak lazım, örnek almak lazım. Yani hiçbir şey bu şu boşuna değildir dolayısıyla yani bu neyin nesi düşünebiliyor musun ya yani, akraba akrabadan uzaklaştı komşu komşudan uzaklaştı dolayısıyla bizim binada da Allah'a şükür şu ana kadar bizi teyat geçti de inşallah hep böyle olur fakat bu işin şakası yok vefat eden dostlarımız arkadaşlarımız oldu bu çok önemli ee, sevgili Yavuz ben e, bir sorun yoksa e, bir konuya değinmek istiyorum. Bu çok önemli. Şimdi e, biz şunu söylüyorum herkes bir engelli adayıdır dediğimizde bazı engelli dostlarımız buna kızıyorlar. Şimdi arkadaş ben sonradan görme engelli oldum. İşte 25-26 yaşında. Dolayısıyla Dünyada bir milyardan fazla engelli var. Yapılan araştırmalarda bunların üçte ikisi sonradan engelli durumuna düşmüş. E şimdi yalan mı söyleyelim? Dolayısıyla evet herkes bir engelli adaydır. Lütfen empati yapalım değil mi? Empati yapalım. Toplumda empati yapmak çok az kişi var abi. Şimdi e, şu var. Hakikaten e, ne diyoruz? Birbirini seven insanlar için engelleri aşmak tatlı bir tebessümden ibarettir. Çünkü evet. en büyük engel sevgisizliktir. Dünyada sevgiden daha tesirli, daha güzel bir ilaç henüz bulunamadı. Fakat ne hikmetse her konuda israf ediyoruz. Her şeyi israf ediyoruz. Ve sevgide cimrilik ediyoruz. Ya Sevgimizi birbirimize ifade edemiyoruz. Bir gün Peygamber Aleyhisselam'a birisi geliyor. Diyor ki Ya Resulallah anan babam sana feda olsun. Ben falan kimseyi çok seviyorum. Allah'ın Resulü diyor ki peki gidip yüzüne karşı söyledin mi? Hayır. Git Yüzüne karşı söyle. Aranızdaki sevgi muhabbet artsın. Değil mi? Bu çok önemli. Burada e, hanımefendilere hakikaten e, çok teşekkür ediyorum. Onları saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ne zaman bir çıkmaz sukağın içine girsek mutlaka bizi oradan bir hanımefendi çıkarır. Dünyada yapılan araştırmalarda evet engelli insanlara efendim en büyük desteği yüzde yetmiş bayanlar veriyor.